Hepinize selamlar millet, bugün seveplikte, Brawlhull oynuyoruz ve bir konu hakkında konuşacağım, bildiğiniz gibi yakın sürede e, yeni bir oyun geliyor, gerçekten oyun dünyasında kasıp kavuracak bir oyun geliyor, Oyunuzun, oyunumuzun ismi Valorant, e, bilenler illaki vardır zaten, herkes görmüştür diye tahmin ediyorum, bir rankı da basamadım, onu da fark etmişsinizdir. Ee, bu oyun gerçekten hani acayip güzel olacak gibi geliyor bana ve bu facecam biraz fazla büyük olabilir normalde dediğim gibi. Oyun oynarken facecamlı video atmayacağım. Ama Brawlhalla oynarken fazla kasılacağımı falan düşünmüyorum bu yüzden atayım dedim. Aa benim yeni açtığım hesabım. Bu hesapta bir şey yok. Ne olsun da olsun da. Neyle oynayabiliriz bakalım hemen şuradan. Paramız var mı? Hemen yok. Para yok. Neyse o zaman Zarilla oynayabiliriz sanırım. Evet, evet Zarilla oynayabiliriz. Ve bu arada facecam geçişlerde biraz donuyor ve ses kayması yapıyor. Fazla yaparsa dediğim gibi e, artık hiçbir şekilde facecam olmayabilir ya da benzeri şeyler ama büyük ihtimal olacak. Yani en azından bravhalla videolarına olabildiğince facecam yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım let's do this. Hangisi benim lan? Şu soldaki benim değil mi? Aynen. Çok uzun zamandır bravhalla oynamıyorum çünkü e, hani klavyemde sorunlar var. Şu an gördüğüm kadarıyla düzelmiş gibi hafif de olsa ama yine dediğim gibi sorunlar var. Yani e, yürüme konusunda, kontrolü konusunda birazcık eksiyim şu an Bravo hallo'da. Oh shit. Oyuna odaklandım biraz ama birazcık Valeron hakkında konuşacağım. Eee... Öncelikle e, bahsetmem gereken şey, kanal full olarak e, Valorant kanalı olabilir. Çünkü gerçekten oyunu çok sevdim. E, tam böyle oynamak istediğim bir oyun tarzı. Hani böyle oraya bir şey atalım, falsoll smocklar falan. Çok hoş bir oyun. Ve eminim hani rekor yapacaktır ya bu oyun. Ben öyle düşünüyorum yani en azından. Oh shit. Ne? Bu adam oynuyor. Ya da ben uzun yıllardır oynamadım diye oyunu. Hop hadi git artık hadi öl. Teşekkürler dostum ölebildin sonunda. Gerçekten beni zorladın. Neyse. Boş zamanlarda daha çok brav atmayı düşünüyorum. Yani bu karantina günlerinde en azından. Eğlenceli bir oyun. Birazcık oyuna odaklanacağım. yoksa kaybedecez oyunu Bir yandan facecam'e bakıp bir yandan konuşup bir yandan oyuna bak. gerçekten çok zor bir şey olduğu için zaten atmıyorum facecam le. Çünkü gerçekten çok oyun kalitemi etkiliyor ve kötü oynuyorum oyunları genelde Ama olsun bu video facecam olacak ve bu video youtube'a atılacak Ve video programı çok sıkıntılı Değiştirmek istiyorum ama hangisini kullanacağım konusunda hiçbir fikrim yok Bilen varsa, yorumda beni aydınlatırsa çok mutlu olurum. Ya öl artık. Go! <gülüyor> yes! Şimdi, umarım bu adamı alırız. Ama böyle spam yapacaksan olmaz dostum yani. Bak devam ediyor ya. Ah. Senin ölme vaktin geldi. Belki de benim kimdir ama senin bence ya Bum Yep Umarım klavyemde problem çıkmaz Eğer çıkmazsa çok güzel oynayacağım bir hero oluyorum Dediğim gibi facecam birazcık engelliği olabilir benim e, oyun oynayışımdaki görüşü Yani siz göremiyor olabilirsiniz bazı şeyleri Ama dediğim gibi yakında onları da çözeceğim Facecam'ı da yeni yeni kullanmaya başladım Sağ üstte çıkma <gülüyor> Ay, klavyede yine problem var. Neyse, olabildiğince yapmaya çalışacağız. Yapamıyorum. Yok. Klavyedeki problemi söyleyeyim bu arada. Mesela üste doğru zıplayıp şey yaptığımda, yani aynı anda iki tane tuşa bastığımda ok yönlerinde birazcık hırpaladım klavyeyi çünkü. Ee, problem oluyor. Ah, kaybettik böyle ya. Aziz camları göremiyorsunuz. <gülüyor> Olsun bu. Bak şu an mesela az önce zıplamaya başlamadım o yüzden öyle bir hareket yaptım garip. Yok abi klavyede problem var dediğim gibi ee, bazı tuşlar çalışmıyor aynı anda basınca. Bak aşağı doğru basıp mesela önce tekme atmaya bastım ama olmadı. Ama neyse nema problema. Yok oynayamıyorum şu anda ama birazdan şovumuzu yaparız. Bum. Nasıl ya? Hitboxtan kurtarız diye düşündüm ama hop, bum. <gülüyor> Ay. Neyse. Hadi bakalım biraz try da yapacağız. Bu arada bu videoyu buraya kadar izlediysen ve beğendiysen bir like atarsan çok mutlu olurum. Çünkü lazım yani şu an kanalda dediğim gibi. Her videoda diyorum kusura bakmayın. Belki rahatsız oluyorsunuz ama yapmam gerekiyor böyle şeyler. Hmm, spam mı yapacaksın? Cidden mi? O, tamam. Tamam tamam. Sana göre peki var benim. Bekle. Geliyorum bekle bir saniye. Tamam ben de spam yapacağım o zaman. Gel. Boom. Goodbye. Neyse gençler bu da böyle bir video olsun. Birkaç şeyden bahsettim. işte. bundan sonra kanalda çok fazla Valorant oyununu da göreceksiniz ve Brawlhalla'yı da göreceksiniz. Mayi CS:GO bilmiyorum işte karışık bir şey olacak büyük ihtimalle ama daha çok Valorant olacak. Neyse eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Kanalımdan da haberdar olmak için abone olup zilleri açabilirsiniz. En kısa zamanlar hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Unutmayın. Bay bay.